Selamühabilet minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Survival so, Games oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Valley Side Üniversitesi ortasındayız. Şimdi hemen ortaya doğru yürüyorum. Bakalım neler çıkacak. Abi, burcu aldı adam ve iyi tamam ilk bana vurmadı. Şu arkam sağlam mı? Sağlam. okey Al bitenleri Sağımızda falan chest var mı? Aa, sağımızda adam var, solu adam var. Şimdi şuraya doğru gidelim. Tamam, buradan kendri alacağım. Şu alt kısımda chest olacak aynen. Daha öncesinde de hatta buradan gitmiştim. İyi çok da güzel ithamlar çıkmadı ama chest var en azından. Bir tane kılıç çıkarsak bence her şey çok rahat olacak. Umarım kılıçtı çıkartırız inşallah. Bu arada like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan beğenirseniz yani dediğim gibi yorum da atarsanız çok tatlı olur. Abone olmayanlar da kanalı yeni görenler de abone olursa çok sevinirim. Bin abone çok az kaldı. Şimdi şurada bir chest olacaktı. Yine rotamıza ilerliyoruz. Var mı? Var. Ama bir şey çıkmadı içinden üst katımız var mı burada var herhalde Esi çok zorlamaya gerek yok. Şu an bildiğin zaten dejop oluyorum yani. Şuraya girelim. Burada chest olması lazım herhalde vardı. İlla ki zaten çok büyük bir evde değil. Hemen bakıyorum. Şöyle. Burada yok. Burada da yok. İlginç. Chest yok. Neyse tek süpekimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 16x bir tek süpek ee, çok tatlı olduğunu söyleyebilirim gayet güzel ben beğendim açıkçası açıklama kısmından indirebilirsiniz indirdiğiniz zaman da hani bir like butonuna basın arkadaşlar her indirme bir like butonu lütfen ee, dilediğiniz gibi oynayın takalım normalde videoyu kral fazla çekmeyi denedim orada soğal gibi solo var diye ama e, maalesef ki çok fazla FPS bir var zaten sonucu da var ama yani bende var en azından sonucu da değil de bende var sıkıntı o yüzden Çekemedim sonucuya geldim en azından sonucu da daha az drop yiyorum bilgisayarım bayağı beski olduğu için günden güne bayağı e, Kara toprağa doğru gidiyor arkadaşlar kara toprağa doğru gittiği için de videolar birazcık kasmalı oluyor kusura bakmayın yani Bence videolarda önemli olan şey benim anlatımım olacak sizin de dinlemeniz olacak e, O yüzden Beni böyle izleyenler varsa teşekkürler. Pusula çıkardık bu arada. Pusula ile adamları bulabiliriz. 174 blok uzaklığımızda adam varmış. Birinin oltası olursa büyük malinle ben boku yiyeceğim. Ama oltası olmayan olursa da hani ne bileyim oltası insanlarla güzel bir eser atarız düşünüyorum ama. Çakmağım var. Hani çakmakla bence iyi işler çıkartabilirim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Biraz sonra göreceğiz. Umarım ölmeyiz. İkinci katta adam var. Hemen şuradan ikinci kata çıkalım. Buranın içinde... Aa yok. Aşağı indi. Evet burası ayrı bir yermiş. Adamımızı kaçırdık. 108 blok uzakta. Çok da ilerlememiş. Burada bir yol falan. Çıkalım buradan ya. Şuradan devam. Şunu açayım. Açmış burayı. Demek ki buradaymış. Ha bu binadaymış adam. Az önce bu binaya girmiş. Hala da binanın içinde sanırım. Aynen şurada. Bakalım güzel zırhları var mı? Çok da iyi zırhı yok. Bence öldürelim gitsin diye düşünüyorum şu anda. İki tane okumuz var. Belki lazım olur. Onları kullanırız. Bizi görmemiş. Biraz sonra korkutabiliriz onu belki. Fp'ci basmayı çok sevmiyor herhalde. Dönerek baktı. Neyse aldık. Güzel. Tamam. Adamdan en iyi galiba en iyi olarak altın elma çıktı. Teşekkürler. Nice. Tamamdır sıradaki, adamımız ad <gülüyor> sıradaki adamımıza doğru gidebiliriz evet şimdi şu chest açmıştı değil mi? açtık biz az önce neyse açtık herhalde dur unuttum hemen hemen unutuyorum 42 blok uzakta adam var şurada içeride bak kendi örümcek ağına yakalatmış niye öyle bir şey yapmış bilmiyoruz bence gidip öldürelim harika başka adam var mı sıradaki adam 140 blok uzaklığımızda bir adam var Hemen ona gidelim. Bu arada videoların hangi sunucuda çekilmesini istiyorsanız yazın arkadaşlar. Yani güzel sunucu var. İşte burada da çekebilirsin gibi şeyler. Yani yeni sunucular açılabiliyor çünkü günden güne. Yani yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Benim için çok önemli. Ee, benim için önemli olan. Bir yandı. Oltası var dediğim gibi ama birazcık beklersek. Bir de şöyle ok atarsam. Oku şöyle hop dursam. Tamam yanmaya devam etsin. Yanması bitti. Vurmam lazım. Aha. Tamam harika çok iyi Oltamız oldu Artık bir oltamız var Bu bizi baya bir mutlu edecek ee, Başka bir şey var mı bunu atalım Bu bize birazcık daha Direnç kazandırabilir Güzel güzel Şimdi gidip Bir demir kılıç yapalım Chestlerde bir şey çıkarsa Okey bir şey çıkmadı Aa, Çubuğumuz yok çubuğumuz olmadığı için Bir şey yapamıyoruz şu anda o zaman devam Yolculuğumuza devam. Bunu buraya aldım. Harika. Şimdi usulayla adama doğru gidelim. 50 blok uzaklığımızda ve şurada galiba. ismini gördüm. Aynen tam crosshair'imi koyduğum yerde ve demir kılıç. E, demir set. Ha oğlum. Hiçbir şey yapamadım ki. Benim canım çok az abi. Benim kaçmam lazım. Adamın oku varsa direkt ölürüz. İki kalbim var. Orada baya bir tökezledim ya. Çok tökezledim. Ölmemem lazım. O yüzden kaçacağım. Yani. ah. Evet. Az önceki adam öldü mü? Yok. Hayır. O adam ölmedi galiba. Öldü mü? Bakalım bir. oyuna çıkmış Adam. final Evet adam burada abi. itenleri gitmiş. Üzücü. Üzücü. Şu çakma al abi buraya. Bizim şimdi büyük bir fayda gireceğiz büyük ihtimalle o yüzden. Tamam çok iyi. Aydın legimiz oldu. Yemek yiyelim. Tamam buradaki chest'i de açalım. Güzel güzel. O zaman şunu buraya alalım. Bu buraya alalım. Okumuz yok. Keşke craft table olsa da kılıçımız yapsak. Çubuğumuz var şu an çünkü. Neyse. Yapacak bir şey yok. Crafting table'ı ortada yapabiliriz ama. Şuradan craft table yapabiliriz. Demir kılıcımızı yapmak için şöyle craft'ı şuraya alayım. Yan yan olsun. Aa, hayır ayır. oğlum yere attım ya. İkisini attım. Şöyle gideceğim. Aldı bunları artık. Yapacak bir şey yok. Taktik yapayım dedim ama. Bence gidip direkt kılıcımı yapsam daha mantıklı olur. Hop şöyle yapalım. Böyle yaptık mı. Olay tamam. Bu adamı aldık. Sıra şu adamda. Merhaba. Gel. Birazcık böyle şey oynamaya çalışıyorum ama yaktık güzel güzel. Taktiksel oynamaya çalışıyorum ki siz de bir oynayış görün. Yani düz davulu dalmak istemiyorum. Direkt kesip oyunu bitirmeye çalışmayayım diye. İyi güzeldi. Şimdi. Videolarda böyle daha az böyle montajlı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar videoları. Ee, hem e, izleme açısından hem de benim montajla e, çok yorulmam açısından birazcık daha böyle. Esver, esvererek konuşmak istiyorum Siz de bunları görün de daha doğal olsun videolar diye Umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım beğenmişsinizdir Aşağıdan videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Hoşçakalın görüşmek üzere Discord'a gelip de orada sohbet muhabbet edebilirsiniz Hadi bay bay